Hepinize merhaba sevgili Arapça sevenler, Arapça öğrenmek isteyenler, Arapçaya gönül veren kardeşlerim. Beşinci alıştırma. El temrinil hamis. Da' fi'il emakin, fil emakin el haliye. Boş yerlere koy. Minel cümelil ehtiyeti. Gelen cümlelerdeki boş yerler koy. Damiran münasiben. Münasib bir zamir. Bu nedir? Bunlardan birisi hüve o, hüye o bayan, hüm o erkekler, hüm o hanımlar. Men hezer recülü. Men hezer recülü. Bu adam kim? O zaman hüve müderrisüne deriz. Hüve müderrisüne. Ve, he, o bizim hocamızdır. Öğretmenimizdir. Eynet talibetü Eynet talibetü sevgili arkadaşlar hanım öğrenciler, kız öğrenciler nerede? Cevap vereceğiz. Hünne fil fasli <Sessizlik> Hünne Hünne fil fasli Onlar çünkü Eynet sorusuna cevap vermemiz lazım. Eğne ve metel sorularına fi ile cevap veriyoruz. Bunu hiç unutmuyoruz. Lanense hadel modu. İzhe kâni suel Eğne vâcib en yekûnel cevab yüce fî harfü cer fî, fî. Men ha ulayil fitiyatim. Bu genç çocuklar, gençler kimlerdir? O zaman buna ne deriz? Hüm ebnâ ul-müderrisi. Hüm ebnâ ul-müderrisi. Hüm ebnâ ul Onlar hocanın çocuklarıdır. Tabii fitiye gençler. Eynet talibetül cedîdetü. Eynet talibetül cedîdetü. Yeni hanım öğrenci, bayan öğrenci nerede? Hiye fil mektebeti'' ''hiyye'' diyeceğiz ''fil mektebeti'' ''o kütüphanede de'' ''kütüphanede'' de. ''dir'' ''eyne'' ''fî'' ''naam'' no. ''men ha uleyin nâsu'' ''men ha in ''bu insanlar kimlerdir?'' ''hüm'' diyeceğiz ''huccâcu minel hindi'' ''hüm'' ''huccâcu'' Minel Hindi, bunlar, hüm onlar Hindden, Hindistan'dan hacılardır. Eynet Tabibetü, etmeyi severs. Eynet Tabibetü, hanım doktorlar nerede? Hıne, fi mütteşfeliül edeti, onlar doğum hastanesindedir. Nou. Men her veladülevi, bu çocuk kimdir diyor? El lede uşocuk ki haraca haraca çıktı Senin evinden çıkan haraca çıktı meytike. Evinden. evinden çıkan çocuk kim? Huve ibnu akhi. O kardeşimin oğludur. Min eyne ha'ulayı zuyufu? Bu misafirler nereden? Nerededir? Hum min arriyadi. Tabii Hâ ulây duyuf mızakır olanlara, hım diyoruz Min bu hanım hemşireler nerelidir? Hün ne diyeceğiz? Min el Filipi yine. Evet. Onlar Filipilerdir. Hasta bakıtlar, Hemşireler nerelerdir? Filipine. Men hâzil fatiate bu genç kız nereli? <Sessizlik> Hiye bintül müderris. Hiye bintül müderriseti. Men hazil feteati. Men hazil feteati. Bu genç kız kimdir? Men. Hiye bintül müderriseti. O hanım öğretmenin kızıdır. Burada had esma had cemaat l-esma'il-ətiyeti cem'a esmail ətiyeti cem'a çoğulu demek esmail ətiyeti gelen isimlerin çoğulunu ver diyor bize geçen derslerimizde müfret kelimene çoğul üretmeyi öğrenmiştik sevgili arkadaşlar sevgili hanımlar Böyle. dedik ki müfret kelimenin sonuna yapısını bozmadan sonuna harf ekleyerek yaptığımız çoğul var. Onlara kuralda çokluk diyoruz. Arapçalığı salim diyoruz. Cemi salim. Bir de müfretteki yapısını kırarak yapısını değiştirerek, harekesini değiştirerek. Yani harf ekleyerek ya da harf çıkarak yaptığımız çoğula da arkadaşlar cemi teksir diyoruz. Kırık çokluk. Yani kuralsız çokluk. Kuralsız çokluğun öğrenilme yolu dedik ki ya hocalarımızdan öğreneceğiz veya kitaplarımızdan öğreneceğiz ya da sözlüklere bakmak suretiyle öğreneceğiz. Sözlüklerde ne var? Mesela diyelim ki uhtun hemen yanına cek harfi koyar ehevet der. Uhtun ehevet. Mesela uhtun kız kardeş, ehevet kız kardeşler. E, bintün kız çocuğu, benetün kızlar. Müslümetün, Müslüman hanım, Müslümetün, Müslüman hanımlar. E hanım doktor, tabibetün. Bakın hepsi şey, kurallı çoğul. Tabibetün, hanım doktorlar. E tabibun, erkek doktor, etibba'ı, erkek doktorlar. Bakın kuralsız. E zevcün, koca ezvacun kocalar burada da kırk bakın zevcun ezverun e, zevcetun hanım eş zevcetun bu kurallı bakın zevcetun feteatun feteat genç kız feta fetayat genç kızlar kebiretun Arkadaşlar bu kebiretün büyük. Ekabir de kullanılır. Kebiret de kullanılır arkadaşlar. Nedir kebiretün? Büyük yaşlı hanım. Kebiret büyük hanım. Taviretün uzun kız, uzun işte neyse dişi olan. Taviret uzunlar. Cedidetün Yeni, ciddiyet, yeniler. Erkekler için de cüdünün kullanılır arkadaşlar. Ekhun erkek kardeş, ikhvatun ekhun ikhvatun erkek kardeşler. Kebirun bakın burada geldi. Ekabir ekabir, kebirun büyük, ekabir büyükler. Cüdünün Cedidün, Cüdüdün, Cedidün, Cüdüdün. Sevgili öğrenciler, sevgili arkadaşlar bu işlemle videomuzu sonlandırıyoruz. Yarın bir başka dersimize buluşmak üzere hepiniz esen kalınız.